Çocukken bu ters bacaklı yaratık rüyalarıma girerdi. <Gülüyor> Dabbe filmini çekenlere sesleniyorum. Şunu filme ekleyin. Bir tane izleyebilen baba olursa YouTube'a bırakırım. <Gülüyor> Emin olsun dünyanın en korkunç filmi olur, düşünsen. Karanlıkta böyle, karşına ters bacaklı bu çıkıyor böyle. Benim kimseden korkum yok. Benim korkum yok kimseden. Bugün uzak diğer destanları, daha doğrusu namı değer çarpık bacak siken kovboy, kemerlerinizi bağlayın ve maceraya hazır olun. Oyunun müziği hem korkutuyor hem huzur veriyor. Hayatımda böyle müzik görmedim ya. Müzik göremezsin zaten duyan. Ya cidden korkutuyor ve huzur veriyor. Var mı böyle başka bildiğiniz müzik? Evet var. Kalite değiştirme. Çok soru geliyor. Abi yeni bilgisayar topladım. Uzak diyar destanlarını kaldırır mı? Ne oldu oğlum? Kaşar. Ne oldu aman akıyım? Kalite tece. Kalite tezao evet. oh. Şimdi burada adam gibi adamlar kuvveti arttırır. Karılar ne yapar? Büyük gücünü arttırır. Bugün biz karı olmayacağız. Adam olacağız. Hatta ve hatta aşağı 200 kilo gelen adamlar bu oyunda büyük taş enerjisi. Kendiki büyük taşak enerjisi. Diğer güçlerden kısıp kuvvete verir. Bak bunu her yerde bu sır verilmez. Veriyorum beni pişman etmeyin. ismini de pala koyacağım. Oo! Oh. Oo! Oh. Ananı ananın RTX on RTX off İşte oyunun kalitesini görüyorsunuz What the hell is going on Şu odanın tasarımına bir bakın Ooooooh geldi gene şu day ya Bu day çok kafa ötülüyor Lavuğa bak ya sardı bizi aga ya <gülüyor> Yani portal var o portala girmek için güçleniyoruz o portaldan dünyaya ışınlanıyoruz oyunun mantığı bu şekilde zaten bunu biliyorduk biz Çünkü yürüme seslerine bak be minecraft'ın seslerinden daha iyi bence WTF vay be vay be dur vt var bu karakteri kim tasarladı ya ya biraz az korkunç tasarla da şu oyunu oynayalım 5 saniyeden fazla bakınca <gülüyor> Sese bak domuz gibi kuyk pışk Deber amına kodumun sünepesi Uçtan amına kodumun sünepesi Uçtan Aa burada bir sandık buldum 6 Usta bana iyi bir kılıç eyvallah eyvallah de, de. Düşünsene abi mağaranın kapısı var böyle bir giriyorsun içeride çarpık bacaklı yaratık Bak seslere bak. Şu çizimleri hiçbir insan çizemez. Bak samimi söylüyorum bunu cehennemden biri tarafından çizeyim. Bak bir de cam basıyor. Bak ee... bu da kızgın hali daha da sinirli yeah. ağzına bak hele ağzı yok ya bu benim ağzımız oğlum bu beni öldürdü ya bu beni öldürdü ya ağzımıza sıçtı bu tedavi olsam <gülüyor> <gülüyor> dayanamıyorum dayanamıyorum dayanamıyorum, dayanamıyorum. Abi bütün Kariyer sıfırlanıyor ölünce. Böyle işin anasını avradını... Ya şu dayı gene kafamızı ütüleyecek ya. Bak şimdi sese bak. Çocukken bu ses beni çok acıktırıyordu ya. <gülüyor> Yemin ediyorum elma en sevmediğim meyvelerden. Canım elma çek! <gülüyor> Aklım ısırıyor sanki. Şimdi naneyi yemedin mi sen kavada da? He can bas öyle can bas. At aşağı anayın gözlerini uyarırma. Abi yıllarca bak. Yüzyıl şöyle şu ekranı izleyebilirim ya. Hiçbir şey yapmadan. bir huzur veriyor size vermiyor mu? Hayır. çok iyi abi çok iyi bu oyunun bence bilgisayar daha büyük bir oyunu yapılması gerekiyordu bu arada city'inde oyunu varmış eğer isterseniz bunun videosunu çekebiliriz aç lan kapıyı aslında oyunu bitirmek için 20 mağara yapmamız gerekiyor 20 mağaradan sonra oyunu bitirebiliyorsunuz seri seri mağara bitireceğim ben Beraber oyunun sonunu görmek istiyorum sizle. Bir de oyuna uyuma mekaniği getirmişler yani. Ne gerek amına? Bak bir de uyuyun burada rüya miya görüyordum. Bak. Ah. Yıldız şey gezegen arasında. Sadece Gardiana sordum. Nahane ne olmadı? Sen gittin gideliii Güneşim hiç doğmadı Yar Böyle bir kişiliğim var ki Bir yandan o şarkıyı aşırı sevip Bir yandan da Şu şarkıyı dinliyorum Oh bir de bu vardı Oh sese bak Ya bunlar da sürekli dumulduyor böyle. What? The? Oğlum bir yemek yiyeyim Hoş geldin. Sonunu hazırlan Yemek yemedin. No! Abi canım 80 ya. Ama açsızdık. Vallahi keserdim ben bunu ya. Game over olmam herhalde. Dur lan. Game over demezsin. Videoyu beğen ve bir sonraki oyun hangisi olsun yorumlarda belirt.